Resimde kaç insan görüyorsunuz? Gördüklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu resimde 6 kişi var. Yani 6'yı seçiyoruz. Bu eğlenceliymiş. Hadi devam edelim. Resimde kaç tane tekerlek görüyorsunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birazcık aşağıya inelim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane tekerlek. 4 arabanın toplamda 16 tekerleği var. Devam edelim. Sandalda kaç insan var? 1, 2 ve 3 insan görüyorum. Burada bir adam var. Bir kadın, muhtemelen anne ve bir de bebek. Sandalda 3 kişi var yani. Eğlenmeye devam. Kaç tane yüz görüyorsunuz? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane yüz. Devam. Kaç tane şişe görüyorsunuz? Bir, iki, üç, dört tane şişe. İşte böyle.